Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bölüteyinde karşınızdayız. Ben Önüz Ömer Tarık Yılmaz'la tarikhaber.com ana haber bölüteyinde başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda dün güneşkan haberlerini sizler için paylaşacağız. Benim ana haber bölümümüz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çıkarırsak değerli dostlar. E, Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Rok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit, Grant Takip Meclisi ve 8, Youtube Tarık Haber TV ve Eke Ömer Tarık'ın masrafları yayınlıyoruz. Diğer sosyal medya kanallarımızı hatırlatacak olursak efendim, Plakayispe yayındayız Plakayispe inimizden bizi takip edebilirsiniz. Bigolayda yayındayız değerli dostlar Bigolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizi ulaşabilirsiniz. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. E, deprem bölgesine nasıl yardım e, ederim biliyorsanız e, daha çok önemli bir haber. Ona de biliyorsunuz Karamanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye yasa bu 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki arama ve çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Yandan bu büyük felaketten etkilenen deprem zelitlerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek için afad ve Kızılay'ın koordinasyonu ile yürüten yardım faaliyetlerine, spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar destek veriyor. Peki deprem bölgesine uzaktan yardım nasıl yasalanır, neler yapılabilir ve nereye başvurur detaylar haberimizde. Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? 7 Şubat 2023-12.05 son güncelleme, 7 Şubat 2023 20:01 Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Te yandan bu büyük felaketten etkilenen depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarını gidermek için AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonu ile yürütülen yardım faaliyetlerine spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da destek veriyor. Peki deprem bölgesine uzaktan yardım nasıl sağlanır? Neler yapılabilir ve nereye başvurulur? Takip et. Türkiye'yi yasa boğan büyük depremin ikinci gününde bilanço daha da ağırlaşıyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen gönüllülerin sayısı da giderek artıyor. Enkaz altından kurtarılan depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarının temini ve kan bağışı büyük önem taşıyor. Peki depremden etkilenen vatandaşlara uzaktan da olsa nasıl yardım edebilirsiniz? İşte detaylar. Maddi destek sağlayın. AFAD Banka hesap numaraları üzerinden bağışta bulunmak isteyenler buraya tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilir. AFAD'ın deprem kampanyasına buraya tıklayarak çevrim içi bağış yapabilirsiniz. AFAD'ın duyurularını buradan takip edebilirsiniz. Kızılay Türk Kızılay'ın paylaştığı duyurulara ulaşmak için buraya tıklayın. Türk Kızılay'a çevrim içi bağış yapmak için buraya tıklayın. AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra maddi destekte bulunabileceğiniz sivil toplum kuruluşlarının da bulunuyor. AFAD derneği de onlardan biri. Ahbap Derneği. Ahbap Derneği'nin güncel paylaşımlarına buradan ulaşabilirsiniz. Deprem bölgesine Ahbap Derneği aracılığıyla bağış yapmak için buraya tıklayın. Kan bağışında bulunun. Türk Kızılay Kan Hizmetleri'nin duyurularına buradan ulaşabilirsiniz. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan depremzedeler için en önemli ihtiyaçlardan biri de kan. Kan bağışı yaparak hayat kurtarmak isterseniz size en yakın bağış noktasını buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Kıyafet gibi öncelikli ihtiyaçların temini konusunda destek olun. AFAD AFAD aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak isterseniz detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. AFAD'ın duyurularını buradan takip edebilirsiniz. Kızılay Detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın. Detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın. Türk Kızılayın deprem bölgesine acil yardımla ilgili bilgilendirmesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Deprem Yardım Kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayın. Afat ve Kızılay'ın koordinasyonuyla çeşitli spor kulüpleri de aynı bağış yapmak isteyen vatandaşları yardım toplama merkezlerine çağırıyor. Beşiktaş Spor Kulübü Deprem yardım kampanyası ile ilgili paylaşımı görmek için buraya tıklayın. depremzedelere yardımlarınızı Beşiktaş Spor Kulübü aracılığıyla ulaştırmak isterseniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Galatasaray Spor Kulübü Deprem yardım kampanyası ile ilgili paylaşıma buradan ulaşabilirsiniz. Galatasaray Spor Kulübü aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmak isterseniz detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe Spor Kulübü Afet Bölgesi Yardım Kampanyası hakkındaki paylaşıma buradan ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe Spor Kulübü aracılığıyla yardım göndermek isterseniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz. Deprem Bölgesi'ne belediyeler aracılığıyla yardım ulaştırın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Paylaşımın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Yardım Kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayın. Ankara Büyükşehir Belediyesi Detaylı bilgi için buraya tıklayın. Paylaşıma ulaşmak için buraya tıklayın. Duyuruyu görmek için buraya tıklayın. Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Yardım Kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Yardım Kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayın. Adana Büyükşehir Belediyesi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan güncel duyurulara buradan ulaşabilirsiniz. Antalya Büyükşehir Belediyesi. Antalya Büyükşehir'in hakk için buraya tıklayın. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Yardım Kampanyası hakkında Mola Büyükşehir Belediyesi. Mola Büyükşehir Belediyesi Deprem Yardım Kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayın. Esir Beledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Deprem Yardım Kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayın. Ordu Büyükşehir Belediyesi. Ortak Büyükşehir Belediyesi deprem yardım kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayın. Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı deprem yardımlaşma seferberliğine katılın. Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı deprem yardımlaşma seferberliği kapsamında Trendylol, hepsi burada gibi alışveriş siteleri üzerinden alacağınız gıda, temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet, ısıtıcı ve hijyen ürünleri herhangi bir ticari amaç olmaksızın deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırılır. Deprem Yardımlaşma Seferliğine Trendyol üzerinden katılmak için buraya, hepsi burada üzerinden katılmak için buraya tıklayın. Gürtme Derneği Deprem Dijital Destek Kartı satın alarak bağışta bulunmak için buraya tıklayın. Akut Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın alarak bağışta bulunmak için buraya tıklayın. Ahbap Deprem Bölgelerine Destek Kartı satın alarak bağışta bulunmak için buraya tıklayın. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. D Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Depremle birlikte değerli izleyenler. 7.7'lik deprem sonrası acı bilençli yaşandı. Açı kayıp 4.543 yükseldi. Son dakika Kahramanmaraş depreminde ikinci gün. Can kaybı artıyor, yeni görüntüler ortaya çıktı, depremin başlamasıyla birlikte. 7 Şubat 2023-634 son güncelleme, 7 Şubat 2023-2043. Son dakika haberi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6, lık iki büyük depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde can kaybı 4544, E yükselirken depremle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde depremin başlamasıyla beraber ortaya çıkan ışık üzmesi dikkat çekti. Takip et. Önemli gelişmeler. Deprem sonrası Kahramanmaraş, Hatay ve diğer illerdeki son durum. Afat, can kaybı 4 binası 544 oldu. Hatay'a TSK'ya ait helikopterlerle takviye ekipler getiriliyor. MSB duyurdu, Edirne'deki komando taburu Gaziantep'e gidiyor. Deprem bölgesinde ohal ilan edildi. Bakan Kurum Deprem 13,5 milyon vatandaşımızı etkiledi. Provokatif paylaşımlarda bulunanlara gözaltı. Merkez Bankası 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanımıştır. Deprem felaketinde son dakika Kahramanmaraş'ta 19 saat arayla gerçekleşen iki deprem sonrası Güneydoğu ve Doğu Anadolu adeta kıyamet yerine döndü. Sabaha karşı saat 04.17'de Merkez Üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, El Bölgede çok sayıda bina yıkılırken arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sürerken ikinci büyük deprem meydana geldi. Saat 13.24'de Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü de 7.6 olarak açıklandı. İlk depremde hasar görmüş birçok bina ikinci depremle birlikte yerle bir oldu. Bölgede arama çalışmaları aralıksız devam ederken çalışmalardaki son durum dakika dakika haberimizde. Deprem sonrası Kahramanmaraş, Hatay ve diğer illerdeki son durum. 20.30 Savaşın devam ettiği Ukrayna'dan 90 kişilik bir araman kurtarma ekibi, insani yardım malzemeleriyle birlikte Türkiye'ye doğru yola çıktı. Gelen ekibin işgalin başından itibaren araman kurtarma yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi DSNZ personeli olduğu belirtildi. 19.5 Afat can kaybı 4 binası 544 oldu. Afat Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar can kaybının 4544e yükseldiğini açıkladı. Depremde yaralı sayısı 26721 olarak açıklanırken 5775 binanın da yıkıldığı belirtildi.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 Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisi tespit edildi. Gözaltına alınan 7 kişiden bir tutuklanırken, yardımsever vatandaşları istimal etmek isteyen internet sitelerinin de kapatılması sağlandı. 19.00 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, konuştu bulunan 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli, arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Mersin'e geldi. 18.47 Afat, can kaybı 3 binası 703 oldu. Afat, Koman, Barile, Kamanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye ve 903 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 22.286 vatandaşımız yaralanmıştır. 18.20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 MİS'e araman kurtarma çalışmalarına destek sağlayan hmm. Mehmetçik aynı zamanda araman kurtarma ekiplerinin daha iyi çalışabilmeleri için ihtiyaç duyulan noktalarda asayişi sağlama görevi de gerçekleştiriyor. 17.18 Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) İnsani Yardım Bürosu ekipleri deprem felaketinde sebebiyle Türkiye'ye doğru yolu çıktıklarını duyurdu. 16.50 Hatay'a TSK'ya ait helikopterlerle takviye ekipler getiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, ait helikopterler, Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere takviye ekipleri bölgeye getiriyor. Çok sayıda binanın yıkıldığı kentte AFAD, UNKE, 112 Acil Sağlık, Polis, Jandarma ve İtfaiye Ekiplerince arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Takviye arama kurtarma ekipleri de TSK'ya ait helikopterlerle merkezdeki Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na getiriliyor. Helikopterler 5, 10 dakika aralıklarla durmaksızın iniş kalkış yapıyor. 16.30 MSB duyurdu, Edirne'deki komando taburu Gaziantep'e gidiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de komando taburunda görevli personelin arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi. Edirne'de konuştuğu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızın 1. Komando Taburunda görevli personelimiz, Araman Kurtarma Faaliyetlerine destek için Gaziantep'e intikal ediyor. 16.03 İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ile etkileyen depremlere yönelik çalışmalarda 37.960 personelin görevlendirildiğini bildirdi. <Gülüyor> Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre deprem bölgelerinde 893 büyük polis arama kurtarma, bak olmak üzere 6183 polis, 1536 afet çalışanı, 296 jandarma arama kurtarma, CAK, 216 jandarma özel harekat, bak 17000 jandarma personeli, 7510 gönüllü ve 5219 güvenlik korucusu görevlendirildi. Çalışmalara katılan 37.960 personel dışında bölgeye sevkiyat sürerken, çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 kaymakamda deprem bölgelerinde görev yapıyor. Personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla bir sahil güvenlik komutanlığı gemisi, 2 sahil güvenlik komutanlığı ve 26 jandarma genel komutanlığı hava aracı da bölgeye gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 2 mobil mutfaktırı, jandarma genel komutanlığına bağlı 2 mobil mutfaktırı ve bir mobil fırıda da bölgeye sevk edildi. 16.02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve araman kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 16.00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefonda görüştü. Görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve araman kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. 15.5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak, araman kurtarma ve sağlık görevlilerinin deprem bölgesine intikali için tahsis edildi. 15.42 Meclisteki 5 partiden ortak bildiri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Şen Top'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti grupları Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı. TBMM'nin yayımlandığı bildiride Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz denildi. 14.50 Deprem bölgesinde ohal ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada depremin yaşandığı 10 ilimizi genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz dedi. 14.45. Yan kaybı sayısı 3.549 a yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 3.549 a yükseldiğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında 22.168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın sağ olarak kurtulmasıdır diye konuştu. 13.28. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına devlet bilgi koordinasyon merkezinden devam edeceği bildirildi. 13 kişi AFAD Can Kaybı'nın 3 binası 432 olduğunu duyurdu. AFAD 1103 kişinin yaralandığını açıkladı ile Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde toplam 3.432 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 21.103 vatandaşımız yaralanmıştır, dedi. 11.40 Can kaybı 3.419A yükseldi. Cumhurbaşkanı... Deprenler 19 kişinin hayatını kaybettiğini 20.534 kişinin yaralığını açıkladı. Oktay ayrıca depremden etkilenen illerdeki güncel ölü ve yaralı sayılarını da açıkladı. Buna göre acı bilen şöyle oldu. Kahramanmaraş 530 can kaybı 2.900 yaralı. Hatay 872 can kaybı 2.766 yaralı. Osmaniye 293 can kaybı 1.315 yaralı. Adıyaman 720 can kaybı, 400 yaralı. Diyarbakır 92 can kaybı, 770 yaralı. Şanlıurfa 95 can kaybı, 1.791 yaralı. Antep 480, 3.890 yaralı. Adana 146 can kaybı, 2.611 yaralı. Malatya 166 can kaybı, 3.298 yaralı. Yazı, can kaybı, 50 yaralı. O'nelerimizde 12 binası personel var. Oktay açıklamasında şunları söyledi. Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. 24 depremde 5 ve 6 arasında. Enkazdan çıkarılan vatandaş sayısı 8000'i geçti. Yıkılan bina sayısı 5775. 312 artçı deprem oldu. Tüm toplam 12.181 arama kurtarma ekibimiz var. Vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili çok ciddi yol alınmıştır. 500 ü geçti diyebiliyoruz, tamamı sahada. Bu sabah itibariyle hava araçlarını kullanma şansımız arttı. Tüm illerimizde 12.281 araman kurtarma personeli var. 14 ülke sahada 3.294 arama kurtarma personeli geldi. Afet bölgesinde işi olmayan vatandaşlarımızı bu yolları kullanmama yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu. Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat görüle araçların afet ile ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. 48 saat süresince bu geçerli olacak. 11.00 itibariyle bugün bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de ihtiyaç olursa bu genişletilebilir. Elektrik çalışmaları Bugün Reyhanlı'ya elektrik veriyor olacağız. Manatya'da tamamı verilecek durumda. İnkazın olduğu bölgelerde kontrollü olarak. Osmaniye'de, Kadirli'de bugün itibariyle bölgeye elektrik verilmeye başlanmıştır. Maraş'ta merkezde kontrollü olarak Elbistan'da kısmen verilmeye başlandı. Pazarcık'ta henüz verilmiyor. Doğalgaz sorunları için çalışmalar başladı. Altı noktada doğalgaz ana hattında sorun olduğunu söylemiştim. Çalışmalar başlamış durumda. İtalya Maraş'a gaz verilebilmesiyle ilgili 2-3 gün alabileceğini dün ifade etmiştik. 10.56 Bakanlık, 3 binası 400 vatandaşlarımıza konaklama imkanı sağlandı. Ulaştırma... Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin ettiğimiz vagonlarla 3.400 vatandaşlarımıza konaklama imkanı sağlandı, ifadeleri kullanıldı. 10.09 Bakan Kurum, deprem 13,5 milyon vatandaşımız <gülüyor> yaptı. Böyle birçok ilimiz deprem hasarı yaşamış durumda. Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir. Depremin ilk anından itibaren tüm ekiplerimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da AFAD'dan takibiyle bu süreci bilfil takip ediyoruz. Bu deprem nüfus itibariyle doğrudan 13,5 milyon vatandaşımızı etkiledi. İkinci depremle birlikte yorulan ve hafif hasar alan binalar da yıkıldı. 581 yıkık binamız var Gaziantep'te. Can kaybımız 468'e ulaştı. 3570 yaralı vatandaşımız var enkazlardan kurtardığımız İnşallah bugün itibariyle Gaziantep'te Islahiye ve Nurdağı ilçelerimize kısmı su verme işlemi başlayacak. Tankerlerimiz vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek su verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Provokatif paylaşımlarda bulunanlara gözaltı. Emniyet Genel Müdürlüğü, deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunan 90 hesap yöneticisi tespit edildi. 4 şahıs gözaltına alındı. 09 28 Can kaybı sayısı 3.381 E yükseldi. Afat Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar şu ana kadar toplam 285 artçı var. Vatandaşlarımızdan bir kez daha hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Bu son derece önemli bir uyarı. 5 ve üzeri büyüklükteki artçı sarsıntılar hasar almış binalarda yıkım yaratabilir. Şu ana kadar yaşamını yitirmiş olan vatandaşımızın sayısı 3.381. yaralı sayısı, 20.426. 5.775 bina yıkıldı, teyidi yapılmamış ama yıkıldığı ihbarı gelen toplam bina sayısı ise 11.302. Bölgede olumsuz hava koşulları devam ediyor. Hava yoluyla arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştırılması güç olabiliyor. Bölgede görevlendirilen gemi sayısı 10. İskenderun Limanı'ndan yaralıları taşımak üzere görevlendirildiler. Bölgede görevli hava unsurlarının sayısı 54. hava unsurlarıyla toplam 154 sort yapıldı. 08-22 psikososyal destek için bölgeye 4 mobil sosyal hizmet merkezi, 1322 personel ve 100 araç sevk edilmiştir. Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının tarafından depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve gıda kolisi dağıtılmaktadır. 0759. Afat Cumhurbaşkanlığı'nda. Afad'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 13.740 arama kurtarma personeli, 360 araç ve 3.361 iş makinesi görevlendirilmiştir. Personel ve araç sevkiyatı gece boyunca aralıksız devam etmiştir, ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, bölgeye 300.000 battaniye, 41.504 adet aile yaşam çadırı, 101.738 adet yatak, 148.482 adet yastık çarşar, 4.602 mutfak seti, 3.761 ısıtıcı, ısınma için 4.452 tüp başlı, 557 konteyner ve 747 adet 112 M2 çadır gönderilmiştir, denildi. 07.37 07.37 Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ile etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi. 06-42 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06-37 İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde çıkan yangın devam ediyor. 0434 2921 vatandaşımız hayatını kaybetti AD Başkanı Yunus Sezer şimdiye kadar 2921 vatandaşımız hayatını kaybetti 15834 vatandaşımız ise yaralandı 0035 Fuat Oktay son durumu açıkladı Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2379 kişinin hayatını kaybettiğini, 14483 kişinin yaralandığını bildirdi. Oktay, Afak Koordinasyon Merkezi'nde merkez üssü Kahramanmaraş'ın pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ile etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu vataktı. Toplam itibarıyla 2379 hayatını kaybeden vatandaşımız, 14483 yaralımız var." dedi. 0008 Genel Başkanı Karp'ın depremsede vatandaşlarımıza ulaştırıldığını söyleyerek Hatay'da ihtiyacı karşılamak üzere Seyyar Sahra Hastanesi kurulacağını duyurdu. Ölü sayısı 2316 ya yükseldi. 23.26 Afak Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, ölü sayısı an itibariyle 2316 ya yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 13.293, yıkılan bina sayısı 6.217 ve sağ kurtulanların sayısı ise 7.840 açıklamasını yaptı. Açıklamasının devamında Tatar, bölgeye çok sayıda barınma ve yaşam malzemesi akışı devam ediyor. Personel sayısı da ciddi anlamda artış gösterdi. Bölgede 10.176 personel, 10.409 afet gönüllüsü ve destek ekipleri ve bunlara ilave olarak 4.470 memmetçimiz görev yapmakta. Sahada aktif olarak arama kurtarma yapan personel sayısı yaklaşık 25 bin civarında dedi. 22.40 Merkez Bankası 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanımıştır. Merkez Bankası ve kurulu firmaların 6 Şubat 2023 ile 10 Nisan 2023 arasındaki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet kredileri ile yatırım tahvili avans kredileri geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade vaat... uzatımı imkanı tanınmıştır. 6 Şubat 2023 ay ile ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet tahvili kapatma süresi verilmiştir. Bunlar ilgini çekebilir. Ek oran ile daha yüksek kazanç her maça var ise kuponavirebin.com. Ama haber verilmişlerimiz devam ediyor değerli dostlar. Biz bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Japonya ve Meksika'yı örnek verdi. Yapılması gerekenleri canlı yayında madde madde anlattı. Deprem konusunda 3 yıl önce uyarıda bulunmuştu değerli izleyenler. Deprem konusunda 3 yıl önce uyarıda bulunmuştu. Profesör Doktor Naci Görür canlı yayında yapılması gerekenleri anlattı. Karamamraç'ta meydana gelen depremler sonrası Profesör Doktor Naci Görür'ün 3 yıl önceki yapmış olduğu uyarılar gündeme gelmişti. Profesör Doktor Görür katıldığı bir televizyon canlı yayınında depreme karşı dirençli kentlerin nasıl yapılması gerektiğini anlattı. İşte haberin detayları ve Profesör Doktor Güröl'ün açıklaması. Deprem konusunda 3 yıl önce uyarmıştı. Profesör Doktor Naci Güröl canlı yayında yapılması gerekenleri anlattı. 7 Şubat 2023-2020 son güncelleme, 7 Şubat 2023 2021 29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 Profesör Doktor Görür, depremi dirençli kentler konusunda bilgilendirmede bulundu. Acı bilen çok. Can kaybı 4544 oldu. Profesör Doktor Görür'ün açıklamalarından satır başları. Gerçekten bu olan olayları hazmedemiyoruz. Doğal felakettir, başımıza geldi demek pek de mümkün değil. Bu doğa olayını afete dönüştürmede bizlerin katkısı küçümsenmeyecek ölçüde maalesef. Bu deprem belki çok küçük hasarla atlatılamayabilirdi. Büyüklüğü fazla biraz, 7,7 ve 7,6. Ama depremi felaket olmaktan çıkarmış, yerleşim alanları deprem dirençli hale getirmeyi becermiş toplumlarda bu afet, yani çok az sayıda can ve mal kaybıyla atlatılabilirdi. Korkarım ki rakamlar fazla olacak. Bizim ülkemizde büyük, büyük felaket. Deprem tarihine bakarak düşünüyorum Osmanlı'ya gitmeye gerek olmadan. O insan az. 1939'dan bu yana alıyoruz. O deprem 7.9 diye düşünülüyor. Burada da 7.7, orada biz 33.000 bin insan zayiat. Burada korkarım ki rakamlar fazla olacak. 1939'dan bu yana ders almış olsaydık. jeolojinin inşaat mühendisliğinin gelişmesi farklı. Biz ders almış olsaydık gerçekten, özellikle devlet olarak ve özellikle de millet olarak. Devletini ve hükümetlerini yöneten, onları gözeten, denetim altında tutabilen toplum bilincinde olsaydık bu ülkeyi deprem dirençli hale getirebilirdik. Eşiz bebekli aileden geriye kahreden kareler kaldı. Türkiye'ye gelmek için. tarihler salınsa bu kadar teker üretmez. 1939 1900 1942-1943-1944-1957-1967-1999-2011-2020-2023. Gördünüz mü ne kadar deprem saydım? Yöneticilere sormazlar mı? Hiç mi ders almayız? Tarih ders alınsa bu kadar teker üretmez. Büyük ölçüde kabahati milletten çok yönetimlerde, yöneticilerde buluyorum. Bu ülkeyi yönetenler milletin can güvenliğini birinci derecede sağlamak zorundadırlar. Öncelikle bunu birinci tercih olarak tartışmasız bunu yapmak zorundadırlar. Ülkemizde yer bilimleri camiası, hem sismologlar, hem jeologlar, hem yer bilimciler. Araştırmanın içinde olanlar. Literatürü takip eden insanlarımızın mutabakat sağladıkları bir konuydu. Maraş depremi bizim için gelmekte olduğunu bağıran depremdi. Sebebi de ilk kez Elazığ depremi olduğu zaman 6.8 başka arkadaşlarım da söylemiştir. Ben ilk kez kendi medyamda yani tweet attım hem de çıktığım televizyonlarda Doğu Anadolu fayı uyandı diye. Doğu Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayı Bingöl Karlova'da birleşiyor. Ki fayda doğrultu atımlı karakterli. Birbirine sürtünerek hareket ediyorlar. Elazığ fayı uyandı dedim ve dikkatli olmak lazım. Fayın yeryüzünü kestiği yer tespit edildi. Elazığ fayının bir anlamda kardeşi Kuzey Anadolu fayı, bütün enerjisini 20. asırda boşalttı, Marmara hariç. Jeolojik dönemlerde, tarihi dönemlerde zincirleme depremler ürettiğini biliyoruz. Doğu Anadolu fayında bir korkum olduğunu söyledim. Karlova'dan başlayıp Akdeniz'e kıra kıra gidecek dedim. Doğu Anadolu'yu depreme boğup öyle enerjisini boşaltacak, dikkatli olalım dedim. Elazığ depremi, Maraş tarafına, Erkenek, Hatay tarafına enerji transfer etmiş olabilir. Mevcut biriken enerjiyi artırmış olabilir. Dolayısıyla deprem yaratabilir dedim. Bu uyarıyı ilk 2020'de yaptım. Her gün her ay ne zaman imkan olduysa söyledim. Bu ülkede gün geçmiyor ki 4 veya 4 gün üzerinde deprem olmasın. Maraş'taki depremi bekliyorduk. Çok komplike düşünüp bilim adamı pozlarına girmeye gerek yok. Doğrultu atımlı faylar enerjisini boşaltırken %20'sini uca doğru enerjisini bir miktar gönderiyor. Oralarda en son deprem 1514. Çok fazla sene geçmiş. Enerji birikmiş, kırıldım, kırılacağım noktasına gelmiştir. İşin esbabı mucibesi bu. msb duyurdu. Depremden sonra yanmaya başlayan İskender'ın limanı söndürüldü. Herkes çağrıldı bir Celal Şengör bir Naci Görül çağrılmadı. Ne Afat ne de herhangi bir yerden bana bir talep gelmedi. Ben zannediyorum ki onların nezdinde biz yaşamıyoruz. DEMM'de deprem araştırma komisyonu kuruldu. Herkes çağrıldı. Bir Celal Şengör, bir Naci Görür çağrılmadı. Ben siyasette ilgilenmiyorum. Bilim adamlarının dürüstlüğü ve doğruluğuyla net konuşan insanlarız. Ülkemize hizmetten öteye bir amacı 76 yaşınımış bir adamım. Şimdi İstanbul'un depreme hazırlanması konusunda belediyede hizmet görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir hükümetin doğru dürüst katkısı olmaya Marmara'yı tehdit eden dinamikleri ana hatlarıyla ortaya çıkarmış ekibin başındayım. Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor. Canlı yayında dikkat çeken sözler, eşi benzeri yok. Bu ülkelerin temel çalışmaları yapan ekibin karınca kaderinci başkanlığını yapmışsam, bizi de bir kere dinle. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetlerinden para çıkmadan böyle çalışmalar yaptık. Depremi konuşacaksan o adamların arasında ben de olmalıyım. Türkiye'de çok değerli yer bilimciler var. Uluslararası nitelikte olanlardan var. Kimi isteklerim medyaya çıkıyorlar. Sanki orada deprem oldu sorun bitti, enerji boşaldı diye konuşuyorlar. Bu işi bilmemekten, mekanizmayı bilmemekten geçiyor. Demek ki jeolojiyi yeterince bilmiyorlar. Bu deprem doğrultu atımlı fay sistemini üreten deprem. Her iki blok birbirlerine sürmenin en fazla olup hareketi engellediği yerde atım meydana gelir. Günü youtuber'dan duygulandıran hareket. Kendi hayatını riske atıp. Orada şimdi anormal şekilde stres biriktirdi. Depremi yöneten fay sol yönlü bir fay. Fayın asıl bloğu aşağıya güney hataya, Adana'ya doğru meydana geldi. Bu dört, beş metre gibi atım yaparsa, milyonlarca tonluk kütle güneyde bir yere bindiriyor. Orada şimdi anormal şekilde stres biriktirdi. O da muazzam bir basınç. Orada kırılmamış parçalar veya o fayın devamı olabilir. Kimi diyor ki, bir fayın diğer fayı tetiklemesi için geometrik ilişki olması lazım diyor. Bu doğru değil, değmesi şart değil. Bu tetikleme için büyük strese ihtiyaç yok. Depremi bir gerçek olarak kabul edelim. Bu ülkede ebediyen yaşayacaksak deprem dirençli kentleri nasıl yaparız onu konuşalım. Benim kendime adadığım nokta bu. Halkın korkmasını anlıyorum, ben de korkuyorum. Sene 2023. Bilimin ve teknolojinin ne duruma geldiğini biliyoruz. Çocukluğumda televizyon icat edilmemişti. Şimdi elimizdeki telefonla bütün dünya ile bilgi alışverişi yapabiliyoruz. Hatay'da deniz seviyesi yükseldi, caddeler su doldu. Deprem hakkında bilinçlenmek, bunları öğrenmek, zayıf noktalarınızı belirlemek, bunu da bilim adamının ağzından duymak sizi korkutmak için değil, hakikati gerçeği bilin ki bu korkunun kaynağını yok edelim. Piyasiler de benim konuşmamı istemiyorlar. Halkı doğru bilgilendirmek bizim derdimiz. Doğru işleri yapmak. Yöneticiden demokratik anlamda hesap sormak. Neyi yapıp yapamayacağını talep etmek. Bunlar önemli. Bu duruma gelemezsek bu ülkeyi ebediyete taşıyamayız. Biz kimseyi korkutmak için burada değiliz. Ben 2020 senesinde Maraş'a dikkat edin, burada felaket geliyor dediğimde halkımı korkutmak istiyordum. Ne oldu şimdi? Binlerce kişi göçük altında. 10 ilde 3 aylığına o hal ilan edildi. Erdoğan, 3549 vefatımız var. Depreme dirençli kentler nasıl inşa edilir? Ne yapacağımız belli. Deprem dirençli kentler yapmak zorundayız. Bundan sonra gelen hükümetler birinci önceliği yol havalimanı olmamalı. Elbette onlar da yapılmalı ama birinci özelliği halkın can güvenliğini sağlayacak deprem dirençli kentler yapmak. Deprem dirençli kentler yaratılabilir mi? Evet. Bakın Japonya, Kaliforniya, Meksika'ya. Çok basit. Kentin bileşenleri, yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomi. Bir kent bu altı parametrenin bir araya gelişiyle biz ona kentliyoruz. Bunları deprem dirençli hale getireceksin. Bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçeceğiz. Yönetimde biz alışa gelmişiz. Osmanlı'dan dönemi vali, belediye başkanı kenti yönetiyorlar. Vali veya belediye başkanı afeti yönetecek bir kenti deprem dirençli hale getirecek. Bir kenti Afet yönetimi, risk yönetimi nedir bunu bilecek. Bir vizyonu olacak. Bunu bilen yönetim ancak depremle ilgili, afet müdahalesi ile ilgili koordinasyon ve organizasyonu yapabilir. İkinci parametre halktır. Bir halk düşünün ki deprem kentinde yaşıyor. Oranın deprem kenti olduğunu bilmiyor. Bir kadercilik anlayışı ile depremi başka şeylere bağlıyor. Deprem öncesinde, sırasında, sonrasında ne yapacağını bilmiyor. Halkı deprem odaklı eğiteceksin. Alka deprem kültürü kazandıracaksın. Enkazdan 28 saat sonra çıkartıldı. Söyledikleri herkesi duygulandırdı. İlkokuldan eğitimle töre ile babadan anneden görerek nakledilerek kazanılabilir. Böyle bir deprem kültürü olmalı. Deprem kültürü olan toplum canının çektiği gibi evini döşemez. Yatak odasına neyi nereye koyacağını bilir. Altyapı en önemli şeydir. Deprem altyapının en büyük düşmanıdır. En büyük yer hızı altyapıyı toprağa gömülü yapıların tümünü tahrip eder. Kanalizasyon, elektrik, su, doğalgaz, tünel, yol köprü. Bütün bunları deprem dirençli hale getireceksin. Her istediğin yerden yol geçiremezsin. Depremin hattının olduğu yerlerden yolu kesiştiremezsin. O bir depremde bizim kanalizasyon sistemimizin büyük kısmını çöküyor. İstanbul Kıçıkçı, ebediyen besin zinciri vasıtasıyla o hastalık seni takip eder. Depremden daha fazla tahrip eder. Mesela barajlar, tüneller, diyadikler, yollar, köprüler. yapı dokunu da deprem dirençli hale getireceğiz. Bugünkü depremde 4-5 sene önce yapılmış, dünya deprem yönetmeliklerimizin. Şimdi milyonlarca ton yapı malzemesi molozlar çıktı. Şimdi bunları nasıl bertaraf edeceğimizi düşünelim. Usulüne göre bertaraf etmezsen bunlar sana hastalık olarak geri döner. Şu anda İstanbul'da veya orada çıkan atıkları kamyonlarla taşıyıp bitiremezsin. Çevreyi depremde heder etmeyeceksin. Depremi çevreyi yok edecek şekilde olmasına müsaade etmeyeceksin. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta ekonominin çarkları durdu. Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır'da ekonomi çarklarını eski kapasitesinde ve hızlı çevirmek için birkaç sene bekleyeceğiz. Aynı şeyi İstanbul için söyleyelim. Biz eğer önlem almaz isek bu deprem tüm Türkiye'yi dizüstü çökendir. Ben onu Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüyle güçlendireyim. Dedi ki, IMF bizden borç istedi, ben de verin dedim. Borç alan talimat alır dedim. Biz bu ülkenin aydınları olarak bu konuları konuşmayacak mıyız? Bütün bunları yaptığımız zaman o kent deprem dirençli olur. Gelecek deprem büyük ölçüde gitmez. Şu anda bu depreme harcayacağımız parayla Türkiye'nin çok büyük bölümünü deprem dirençli hale getirirdi. En ucuz yol önlem almak. Tehli yönetenler tehlike analizi yapmalılar. Yönetici kendi kentini tehdit eden tehlikenin boyutunu bilmesi lazım. Depremi tehdidi faylardan gelecek. Kendi kendinin fay sistemine yakınlığını, enini, boyunu, derinliğini, ne büyüklükte deprem üreteceğini, tekerrül periyodunu ayrıntılı olarak etüt ettirip, raporlayacak. Buna tehlike analizi diyoruz. Bu önünde olacak. Karlova'dan Doğu Anadolu fayı araşa kadar geliyor. Türkiye'deki yer bilimleri camiasının farklı görüşleri var. Celal Şengör ve ben aynı şeyi düşünüyoruz ama farklı düşünen arkadaşlarımız var. Doğu Anadolu fayını hataya götüren bir kabul de var. Ölüdeniz fayı ve Hatay graderi Doğu Anadolu fayı olarak devam eder. Bu faylar levha sınır faylarıdır. Ölüdeniz fayı Afrika ile Arap levhasının sınırı. Ölüdeniz fayı Batı'dan Afrika ve Arabistan'ın sınırıdır. Kuzeydeki sınır da bu bindirme fayıdır. Kahramanmaraş'ta Anadolu, Arap ve Afrika levhasının birleştiği bir yer var. Doğu Anadolu fayı üçlü noktadan sonra İskenderun körfezine döner. Orada ciddi faylar var. Osmaniye fayı gibi. Bu fay buralara yük bindirmiştir. Depremleri oluşturan mekanizma levha hareketleri. Bingöl'den giden Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı birleşiyor. Anadolu levhası yılda 2,5 cm hareket ediyorsa çok sayıda irili ufaklı faylar ortaya çıkıyor. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla 2 büyük deprem oldu. Ciddi darbe yiyen bir bölge. Kentlerin deprem dirençli olmadığına bakarsak burada can kaybının fazla olacağı düşüncesindeyim. İstanbul Marmara bölgesinde en fazla 7,5 olacağını tahmin etmemize rağmen. Umarım tek deprem olur. Buna rağmen İstanbul'daki can kaybının daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Orta Anadolu'da da önemli fay kuşakları var. Mesela doğrultu atımlı tuz gölü fayı var. Ecemiş fayı var mesela. Çok aktif değil ama deprem ürettiğini biliyoruz. Ecemiş fayı Kuzey Anadolu fayından ayrılan fay. Burada her zaman depremler olabilir ama en ağırlıklı olarak Erzincan, Bingöl, Karlova arasında Yedisufay'ın bulunduğu yer var. En son 1790'larda olmuş. Burası yakında kırılır. Çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum. Bir de Türkiye'nin güneybatı yöresi de biraz sıkıntılı. Zaman zaman büyük depremler üretiyor. O aralar çok aktif, bu hareket dalma batma Ege'de kuzey güney gerilimi oluşturuyor. Ege'de irili ufaklı deniz içerisinde çok fay var, irili ufaklı. Bunlar ilgini çekebilir. UEFA Avrupa Ligi kuponlarına yüksek oran birebinde birebir. Bana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Suriye vatandaşları Türkiye'ye seferber oldu. 2500 Mehmetçik bölgeye intikal etti değerli izleyenler. Bakan Hulusi Akar deprem bölgesinde açıkladı. 2500 Mehmetçiği çalışmalarını sürdürmektedir. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde bilanço artıyor. Deprem bölgesinde açıklamalar bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bütün bölgede toplam 2500 Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburda bölgeye gelecek ifadeleri kullandı Bakan Akar deprem bölgesinde bulunan tüm birlik, karagah ve garnizonların da tamamen sivil vatandaşlara açıldığını dile getirdi. Bakan Hulusi Akar deprem bölgesinde açıkladı. 7500 mecçik çalışmalarını sürdürmekte. 7 Şubat 2023 21:46 son güncelleme. 7 Şubat 2023 22:01. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde bilanço artıyor. Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bütün bölgede toplam 7500 Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte. Kıbrıs'ta bulunan dört taburda bölgeye gelecek, ifadelerini kullandı. Bakan Akar, deprem bölgesinde bulunan tüm birlik, karargah ve garnizonlarında tamamen sivil vatandaşlara açıldığını bile getirdi. Takip et. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran depremlerin ardından acı bilen artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 10 inde 3 ay boyunca o hal ilan edildiğini buyurmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada Hatay'da da çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Şu ana kadar toplam 2600 kurtarma personeli ve 78 araçla birlikte ihtiyaç sahibi noktalara taşımış bulunmaktayız. Batı'dan aldığımız malzemeleri İncirlik ve Antep Havaalanına Malatya'ya taşıyoruz. Kullandığımız 75 hava aracı var. Olabildiğince hastalarımızı da batıya taşımaktayız. Gitmek isteyenlere de bu imkanları kullandırmaktayız. Helikopterlerimiz de yoğun şekilde çalışmakta. Malatya Havaalanı'nın açılması işlerimizi kolaylaştırdı. Hatay dışında diğer havaalanlarımızın pistleri iniş kalkışlara müsait durumda. Mehmetçik bugün de felakette mücadele konusunda milletinin yanında. Bütün bölgede toplam 7500 Mehmetçik çalışmalarını sürdürmekte. Kıbrıs'ta bulunan dört taburda bölgeye gelecek. Yarından itibaren 1500 personelimiz daha buraya katılacak. Deprem bölgesinde bulunan tüm birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açıldı. Hatay'da da çalışmaları yakından takip etmekteyiz. Deniz yoluyla da malzeme ve personelin bölgeye intikalini sağlamak bakımından, yaralıları taşımak bakımından gemilerimizi seferber ettik. Bu bölgede karşılıklı olarak gidiş ve gelişler devam ediyor. Çıkarma gemilerimiz de görevlendirildi. Bunlar ilgini çekebilir. ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kaleden haber geldi değerli izleyenler. Yani. Güzünü açıp son kez öptüğü sinir krizi geçiyor. Maraş'tan saatler sonra Kare'den haber geldi. Seni krizi geçirdiler. Yüzünü açıp son kez öptü değerli izleyenler. Maraş'ta ikinci deprem merkez üstü Elbistan'da unuttu bekleyip saatler sonra yerine acı bıraktı. Bir buçuk Göktü Göktuğu ailesinden haber geldi. Göktuğu bebek annesi ve anneannesinin cansız bedeni enkazdan çıkartıldı. Baba ise yaralı olarak çıkartılıp hastane tedavi altına alındı. Kahramanmaraş'tan saatler sonra kahreden haber. Siniri krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öktü. 7 Şubat 2023-21-25 son güncelleme, 7 Şubat 2023 21:27. Kahramanmaraş'ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da umutlu bekleyiş saatler sonra yerini acıya bıraktı. 1,5 yaşındaki Göktuğ ve ailesinden kahreden haber geldi. Göktuğ bebek, annesi ve anneannesinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Baba ise yaralı olarak çıkarılıp hastanede tedavi altına alındı. Takip et. Türkiye, Kahramanmaraş'taki depremlerle sarsılırken bölgeden bir acı haber daha geldi. İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da bir binanın enkazından saatler sonra Göktuğ Bebek, annesi, anneannesinin cansız bedeni çıkarıldı. Baba yaralı olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinden bu sefer acı haber geldi. İlçede depremin en çok etkilediği yerlerden biri de Malatya Caddesi oldu. Altı katlı binanın enkazında bulunan 1,5 yaşındaki Göktuğ Bebek ve ailesini çıkarmak için ekipler büyük çaba harcadı. Saatlerce süren arama kurtarma çalışmalarının ardından ilk olarak enkazdan baba yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine ekiplerin umudu daha da arttı. İlginizi çekebilir. Acı bilen çok. Can kaybı 4544 oldu. Profesör Doktor Naci Görür'den canlı yayında önemli açıklamalar. Deprem sonrası enkazdan çıkan resim yürekleri burktu. Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum. Kahreden haber. Yapılan çalışmaların ardından ise ekipler enkazın başında bekleyen yakınlarına bu sefer acı haberi verdi. Göktuğ bebek, annesi ve anneannesinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Yakınları bu acı haberin ardından yıkıldı. Yüzünü açıp son kez öptü. Sinir krizi geçiren ailenin yakınlarını ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Yüptü bebeğin son kez yüzünü açarak öpen amcası ise yürekleri dağladı. Kaynak İHA. Bunlar ilgini çekebilir. Bana bir <gülüyor> ülkemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saat. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Şanlı yayında çizdiği Marmara haritası ile açıkladı. İnatlaşmanın anlamı yok dedi. Marmara haritası üzerinde çizerek anlattı. Celal Şengör'den olası İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalar. 7 Şubat 2023-21.07 son güncelleme. 7 Şubat 2023 7 Şubat 2023-21.07 Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener ile Yer Bilimci Profesör Doktor Ceren Şengör, Candaş Tolga Işık ile az önce konuştuğum deprem özel programının konu oldu. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremle ilgili soruları yanıtlayan Celal Şengör, İstanbul'da da aynı büyüklükte depremin yaşanacağını ifade etti. Özener ise bölgede 300 kilometrelik alan içerisinde 772 adet artçı deprem olduğunu belirterek bu artçılar haftalar, aylar belki bir yıl boyunca devam edecek dedi. Takip et Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ile etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Gazeteci Candaş Dolga Işık'ın TV 100'de yayınlanan az önce konuştuğum deprem özel programında Profesör Doktor Celal Şengör ile Kandilli Rasa Tanesi Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener depremle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Candaş Dolga Işık'ın bu deprem İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul'da deprem oldurur mu? İstanbul'da bir şeyin tetiklemesine gerek var mı depremin? Sözlerine profesör Doktor Celal Şengör, İstanbul'da deprem zaten olacak. İstanbul'da olduğu zaman aşağı yukarı bu büyüklükte olacak. Bizim ilk tahminimiz 7,8 büyüklüydü. Sonra Kumburgaz'daki deprem olunca belki bu doğuya doğru kırar, o zaman belki 7,2 olabilir. Ama emin değiliz. Mesela 1766 depremi önce bir parçayı kırmıştı, bir kaç sonra öteki parçayı şey kırmıştı. İnatlaşmanın yok. Lanşam diyor. Yani burada tabiatla inatlaşmanın anlamı yok. Tabiat bizden güçlü, bunu anlamamız lazım. Palavrayla da tabiatın önüne geçemeyiz. Dolayısıyla işi ciddiye almalıyız. Devlet vatandaşı eğitmek zorunda. Benim son senelerde gördüğüm devlet tam tersini yapıyor. Gerekli dersleri kaldırıyor çünkü kendisi de bilgisiz. ifadelerini kullandı. Https 2.üstüste bölü bölü www.mainet.com deprem bolgesine tire uzaktan yardım tire Celal Şengör canlaş çıkıp bir meslektaşınız dün İstanbul'da deprem olmayacak dedi gördünüz mü sorusuna ise o benim meslektaşım olamaz şeklinde yanıt verdi. Deprem üretme aralığı 1500 yılsa. Karnilir Asat Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener ise 7 üzeri deprem üretebilecek potansiyelde olan her fayın aynı olmadığını belirterek, biz deprem olarak Marmara'ya yoğunlaşmışken Türkiye'nin başka bir sürü yerinde 7'nin üzerinde deprem beklenen yerler var. Yılda 25, 300 milimetre hareket eden bir fayda, yıllık hareketi 5 milimetre olan bir yönelik şey yoksa, Diğerinde 1250 ile 1500 yıl olabiliyor. 3 nesil öncesinde belki bazı şeyleri belki hatırlıyoruz ama 1500 yıl önce olan bir depremin kayıtlarını bilmiyoruz. Enerji birikimleri damla damla birikiyor o fayda. Bir yerde aynı uzunluktaki bir fayda deprem tekrarlama 100 yıl önce bir deprem olduysa ve oranın deprem tekrarlama aralığı 1500 yılsa, 1400 yıldır risk yok orası adına dedi. 772 adet artçı deprem var. Haluk Özener, bölgede 300 kilometrelik alan içerisinde 772 adet artçı deprem var. Bunun 212 tanesi 4 ve üzerinde deprem Bu artçılar hala bu Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir afet yaşadık. Dünya üzerine nadir görülen peş peşe depremler. Başka fayı tetikler mi tetiklemez mi? İfadelerini kullandı. Bunlar ilgini çekebilir. Güneş ürünleri yüzde %55.